Yemekteyiz de muhteşem bir hafta ile başladı. Yarışmacılar en güzel yemekleri yapmaya, çalışırken zor durumlar ile karşılaşıyorlar. Geçen hafta tansı yaptığı yemeklerle çok konuşulmuştu. Ve 4 puanla sonuncu olmuştu. Geçen haftanın birincisi ise Melaha Hanım olmuştu. Bu hafta neler yaşanacak? Yemekteyiz 202. bölüm günün puanlaması analizine geçmeden... 11 Haziran Pazartesi günü Abdullah Bey, kaç puan aldı? İşte detaylar, Beyhan Bey 5 puan, Cevriye Hanım 3 puan, Nur Hayat Hanım 3 puan ve Rüya Hanım 5 puan verdi. Abdullah Bey toplamda 16 puan ile günü tamamladı. 12 Haziran Salı günü fragmanında ise, ev sahibi yarışmacı edebiyat öğretmeni, Nurhayat Hanım olacak. Nur Hanım alışverişle başlıyor, çok heyecanlı gözüküyor, heyecandan dolayı çevresindeki insanlara çarpıyor, markette bağırıp çağırıyor, Nur Hanım evde ise yemek tarifini karıştırıyor, yemekleri yaparken çoğu malzemeyi eksik aldığını fark ediyor. Yemeği bile yapıyor, sunucu Onur Bey gelinde sorun var biraz diyerek, Nur Hanım'ın kaynanasını arıyor, kaynanası geline destek oluyor, misafirler geldiğinde ise ilk defa farklı bir salatayı denediğini söyleyen Nur Hanım'ın, salatası beğenilmiyor ve eleştiri konusu oluyor. Murhayat Hanım'ın sunumunda çok eleştiriliyor. Murhayat Hanım'a rakip gördüklerini söyleyen yarışmacılar. Beklentilerinin yüksek olduğunu, fakat düşündükleri gibi olmadıklarını söylüyorlar. 202. bölüm fragmanı bu şekilde bitiyor. Murhayat Hanım kaç puan alır? Tahminlerimiz şu şekilde. Murhayat Hanım'ın yemekleri beğenilmeyecek. Bu nedenle ikinci Tansu vakası yaşanabilir. Fakat mince yarışmacılar bu kadar insafsız olmaz. Nurhayat Hanım'ın tahmini puanı 10 ila 16 puan arasında bir puan olabilir. Nurhayat Hanım sizce kaç puan alır? Tahmin yorum kısmına yazın. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. Hoşçakalın.